Playoff mücadelesi verip, playofftan çıkmanın hesaplarını yapıyorlar. Ee, yani bu anlamda da bizim gruptaki playoff mücadelesi de e, çok böyle çok zorlu geçecek, e, çok zorlu bir mücadele olacak. E, o da hem ligin kalitesi açısından çok güzel bir şey, e, hem de e, bunun bunun mücadelesi veren takımlar adına da kolay bir şey değil. Yani biz bu mücadelede içinde var olacağız. Biz bu mücadele içerisinde e, sonuna kadar yerimizi korumaya çalışacağız. Ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum bu anlamda. Hakikaten kaliteli bir, özellikle çok yaş ortalaması 23 olan genç kaliteli bir takımız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Yani ilk yarıda bunun e, şeyini gösterdik biz. Bunun e, kalitesi, kalitemizi ortaya koyduk. İkinci yarı her ne kadar e, Ahmet ve Maraş maçlarıyla istenilen puanları alamasak da biz bu grupta her rakiple her yerde içeride ve dışarıda kafa kafaya e, oynayacak e, her yerden puan getirebilecek, puanlar getirebilecek e, iyi, kaliteli, güçlü bir kadroya sahibiz. Ee, onun için ben takımıma güveniyorum. Bu mücadelenin içerisinde sonuna kadar var olacağımıza inanıyoruz. Hocam kadro demişken bazı sorular var. Seyir soruları. Kaleci Murat Demir'le ilgili galiba. Ee, Murat Demir'den memnun mu hoca? Ne neden soru Murat Demir konusunda neden soru? Ben, e, bütün, kalecim, ben e, bütün kalecilerimden memnunum. Murat Demir'den hayrullah. Ee, tam memnunum. Ee, genç kalecimiz Mustafa'dan memnunum. Ee, kalecilerin çalışmalarından ve performanslarından memnunum. Tabii bunu e, neye göre e, sorulmuş? Olabilir, sorabilir, merak edebilir insanlar ama ben memnunum. Hocam bu hafta çok önemli bir kartaklar var playoff yarışında. Hekim Denizden evet, e, Bu maç hakkında biraz konuşalım istiyor. Yine işte zorlu geçecek play-off mücadelesinin önemli bir maçı, kendi bu iki bu play-off mücadelesini üstte kalma mücadelesini veren iki takımın kendi evimizde oynayacağız. İlk maçımız Trabzon'da bir bir berabere kalmıştık. Rakibimiz de yine çok büyük bütçeler harcayarak çok önemli isimleri kadrosuna katarak bu e, ligin e, şampiyonluk hesapları yapan takımlarından biriydi e, e, fakat o da e, çok büyük bütçeler harcamasına rağmen Manisa'nın yerisinde kaldı. E, evet. Yine devre arasında kadrosunu güçlendirebilecek e, isimler e, takviyelerini yaptı fakat o da ikinci onlar da ikinci araya iyi başlamadılar. Onlar da kendi evinde işte geçtiğimiz hafta Mar Maraş'la e berabere kaldılar. E Amet'e 3-2 yenildiler. Onların da ikinci yarı başlangıcı Çok başarılı değil. E ama e söylediğim gibi bizim grupta çok kolay maç yok. Şimdi bakıyoruz mesela e en genç e proje takımları olan Hacettepe ve Niğde maçları da artık kolay geçmiyor. İlk yarıda yaşanan büyük sıkıntılarla kadrosu dağılan genç bir kadroyla ikinci yöne mücadelenin Sancak, Sancaktepe maçları da kolay geçmiyor. Herkes hakikaten zorlu bir grupta mücadele veriyoruz. Onun için kolay maç olmayacaktır. Tabii ki her iki takımda bu hafta üstünlük sağlayarak bu yarışta bir adım önde olmak isteyecektir. Biz de iki kendi evimizdeki sağ avantajımızı, seyirci diyemiyorum çünkü seyirci yok, sağ avantajımızı iklim avantajımızı ve psikolojik avantajımızı kullanarak Hekimoğlu'nun maçını kazanmak istiyoruz. Ki üst taraftaki pozisyonumuzu biraz daha sağlam hale getirelim. Onun çalışmalarını, hazırlıklarını yapıyoruz. Bu bir tane cezalımız var. Kaptan Mümin, soperimiz Mümin cezalı. Dört sarı kartı var. Ee, onun dışında bir iki sakatımız var tedavileri devam eden. Ama biz çalışmalarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Hocam, e, transfer dönemini geçtik ama yapılmasını istediğiniz fakat yapılmayan bölgeler oldu mu transferde? Transfer dönemini nasıl geçirdiniz? Ya şöyle söyleyeyim. İhtiyacımız olan, eksik olan bölgelerimize bir e, transfer yaptık. Ee, Santrofor'da etem tekti. Ee, ilk, ilk, i̇lk yarı bitmeden e, Abdülkadir Özgen'le yollarımızı ayırdık. Ee, daha sonra devre arasında Ozan Popaker'i kadromuza kattık Adana Spor'dan. Santrofor. Ee, stoper olarak da e, Mehmet Kuroğlu'nu Turgutlu Spor'dan kadromuza kattık. E, kadromuzdan e, Devre arasında transferin son günü hatta umut ayrıldı Pendire'ye gitti. Yani kadromuza katmak istediğimiz oyuncular oldu mu? Bazı bölgelerde güçlendirmek istedik, alternatif arttırmak istedik. Fakat şunu söyleyeyim çok yüksek çok yüksek Paralar istendi. Ee, yani kısa 3 aylık bir süre için çok yüksek paralar istendi. Ee, talip olduğumuz oyuncular tarafından. O paraların e, açıkçası ben de çok e, e, sıcak bakmadım. Neden sıcak bakmadım? Çünkü ilk yarı burada olağanüstü mücadele veren, bu takımı 3. sıralara getiren, o çocuklarla yeni dışarıdan gelecek adamların o ekonomik dengelerini Bozmak istemedim. Ee, ve bunun uzun yıllar bu devre arası transferlerinde bu tip uygulamaların iyi niyetle düşünülüp takıma takviye yaparız, işte şu şu çok daha iyi olur şeklindeki düşüncelerin bir anda e, e, yüksek paralar ödenerek getirilen oyuncuların e, takımda o etkiyi yaratmadığını, o katkıyı sağlamadığını, zaman içinde problem yarattığını gördük o ekonomik nedenlerden dolayı. Çünkü o dengeleri de korumak zorundasınızdır. Evet futbol tek, e, teknik, işte fiziksel bir konudur. E, e, teknik direktörler açısından, teknik bakış açısından. Ama işin içine para girince idari bir konu haline gelir. Yarın öbür gün takım içerisinde bu tür sıkıntılar çıktığı zaman da o bütün Başkanın yönetimi ve hepimizi ilgilendiren bir konu haline gelir. Bu dengeleri de korumak zorundayız. E, şunu da hemen açıkça söyleyeyim. Yani yeri gelmişken. E, ben biraz bu rakamların ikincilikte, ligde, üçüncü liglerde dönen, konuşulan, istenilen rakamların bu ligin çok üstünde, bugün... E, İkincilik kulüplerini bu yarın ve bugün büyük sıkıntılara, ekonomik sıkıntılara sokacağını düşünüyorum. Ve bugün artık baktığımızda Süper Liglerde, PTT Liglerinde, İkinciliklerde bu yanlış e, transfer politikalarından, çok hesapsız e, yüksek ödenen transfer paralarından dolayı bir sürü kulüp artık kapanma noktasına geldi. Futbolcu hakkını alsın herkes e, hakkını alsın ama biraz da kulüplerin gelirine göre veya işte ödeyebileceği rakama göre ve zamanında ödemesine göre e, düşünmesi gerekiyor. Bu bakımdan ben Erzin Anagolt 24 Erzincan Spor'un çok doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Çok hakikaten e, hak edişlerini e, zamanında ödeme, ödeyen bir e, ve transfer dönemlerinde de e, özellikle iş oyuncularımızınla dışarıdan gelecek oyuncuların o dengeyi sağlamayı çalışarak doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Kulüplerin yapması gereken budur. Yoksa e, alırsın, e, ödeyemedikten sonra o borçlar birikerek seni ilerideki yıllarda işin içinden çıkılamaz noktalara getiriyor. O da doğru bir iş değil. Ha, harcayanlara, parası olanlara da bir şey diyemiyorum ama Zamanla ne, ne olacak onu da bilemiyorum. Yani Erzincan spor ama bu anlamda çok doğru hareket ediyor. Onu söyleyebilirim. Hocam Sezgin gelmez de yanımıza katılmış size. Bir sorusu var hemen. hemen. spor hemen. Yazar... Sezgin gelmez. Ha, Sezgin benim sevdiğim bir kardeşimdir Sezgin. Sor yazarlığı mı, futbolculuk mu yoksa teknik direktörlük mü daha zor demiş. Selamları var. Sezgin'i çok seviyorum. Onun, onun bizi, birlikte de çalıştık Sezgin'le. Sezgin'le Takvimde, Takvim gazetesinde futbol, Fenerbahçe futbol yorumculuğu yaptığım dönemde. Bence tabii ki futbolculuk daha kolay. E, futbolculuk daha kolay. Futbolcuyken biraz daha kendinden sorumlu hareket ediyorsun. Ama e, teknik direktör olduğunuzda e, bütün bir e, oyunculardan, takımdan, e, çalıştığın kulübün, her şeyinden sorumluluğu hissediyorsun kendini. Hatta çalıştım. şimdi ben mesela Erzincan'da çalışıyorum. Yani ben şu andaki duygularım sanki Erzincan'ın namusunu bana emanet etmişler gibi düşünüyorum. Bunlar, bana güvenen insanları yüzünü yere düşmesinde her şeyi de ekibimizle birlikte çok çalışıyoruz. Çok şükür ki şu güne kadar e, yani beklenenin üstünde bir iş oldu. E, Erzincan Spor'dan çünkü sezon başında kimse bu performansı beklemiyordu. E, e, hatta küme düşünme adayları arasında e, düşünülen takımlardan biri iken şimdi şampiyonluk e, oranlarına baktığımızda bizim grupta e, yüksek birkaç tane takımdan biri durumundayız ki büyük bütçelere karşı. Ve yaş ortalaması 23 olan bir takımla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, onun için ben e, oyuncularımla birlikte, yöneticilerimizle, başkanımızla birlikte, hep birlikte e, Erzincan'ı çok güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Ee, ona, ve temsil etmeye devam ediyoruz. İnşallah sezon sonunda herkesin hepimizin istediği, hayal ettiği o e, sonuna kadar kovalarız. Playoff'sa playoff. Playoff'tan da ee, en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Hem kendime güveniyorum, hem takımıma güveniyorum, kulübüme güveniyorum. O yüzden bir e, problem yok ama tabii ki teknik direktörün e, aşırı bir sorumluluğu ve bu sorumluluğun da kolay taşınabilir olduğu zor yani Sezgin'in cevabına geldi. Futbolcuyken rahatmış ya evet. Bunu zaten şu an teknik bu işi bizim işi yapan herkes söyle, söyler bunu genelde. Oyan takımın kadrodan takımdaki havadan eee Erdin Yaspor 1. Lig 1. Lig'e çıkabilir diyebiliyor musunuz? Eee Erzincan Spor 1. E, Lig'i çıkabilir mi? Neden çıkmasın? Biz de o yarışın içindeyiz. Herkes kadar o e, yani Manisa biraz öne açtı ama diğer e, biz de beraber 7-8 takım diyelim. Eee 7-8 Altı ee, yedi takım, herkesin ne şansı varsa, e, herkesten biraz daha fazla bizim şansımız var. Yani biz iyi bir takımız, hakikaten iyi bir takımız. Ee, e, yani bunu bizim gruptaki herkes de bunun böyle olduğunu biliyor zaten. Bütün rakiplerimiz de bunu biliyor. Artık sezon başında ciddiye çok sezon başında ciddiye alınmayan bir takımken, şimdi önlem alınan bir takım haline geldik. Çünkü önlem alınmazsa bize önlem almazlarsa sıkıntı yaratarız. Ee, o evet. hale geldik, öyle bir takım haline geldik. O yüzden de yani ben futbolcularıma bu anlamda çok güveniyorum. Ee, biz bu yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Hocam Erzincan Spor dışında Siyancı takımlar birlikte çıkabilir. Manisa'yı saymıyoruz. Tabii ki. E, şöyle söyleyeyim. Bu yarışın içerisinde e, Hekimoğlu yarışın içerisinde iyi kadrosu var. Bütçesiyle, kadro yapısıyla. E, Kocaeli Spor yine devre arasında da çok yatırımlar yaptı. E, var. Eee biz varız. Ee, Uşak Spor çok oturmuş şey organize bir takım. Onlar da e, bu iş yarışının içerisinde olacaktır. Ahmet iyi gelmeye başladı. Ee, Ankara Demirspor ikinci yarıya iyi başladı. Onlar da oturmuş e, iyi bir takım. E, mesela haftalardan Mesela ço Çorum Spor çok kaliteli bir takımdı, kadroydu. Onlar da ikinci araya iyi başlamadı. Biraz e, altta kaldılar. E, Afyon ikinci araya iyi başladı. E, yani çok e, bir tane çok zorlu, iyi takımlar, bayağı iyi takımlar var bizim şeyde grubumuzda. Onun için çok zor geçecek yani. Her takımımız Manisa için bile zor geçecek ikinci yarı. Hele Alttan e, düşme mücadele... Mesela Urfa Spor yine devre arasında bir sürü transfer yaptı. İşte onlar da e, kümsümede kalmamayacağı... Urfa'da artık kolay bir deplasman e, olmayacaktır ikinci yarı. E, ikinci, ilk yarıdaki gibi çok rahat puan alamayacaksınız oralarda. İşte Maraş mesela görüldü. Biz, bizi yendi. E, Hekimoğlu'ndan e, puan aldı. Onlar da çok organize. E, ikinci alanı o savunmayı e, iyi yapan e, takımlar yani bayağı iyi takımlar var bizim grubumuzda. Onun için kolay geçmeyecek. Hiçbir takım için kolay geçmeyecek. Evet, doğru bir grubu düşündüm ben de. Ee, hocam Tarsus'tan selamlar var. Tarsus günlerini özüyor mu hoca demişler. Tabi Tarsus'ta da çok güzel günlerimiz geçti. Yani Tarsus'ta iki dönem çalıştık. Ee, bir dönemde şampiyon olduk. İkinci ara, e, şampiyonluktan sonra ikincilikte de güzel işler yaptık orada. Daha önceki 2006-2007 sezonunda da orada güzel playoff oynamıştık. Çok güzel bir sezon geçmişti benim adıma. Oraya da Tarsus da çok severim. Çok güzel günlerim geçti. Yani personelini, orada çalıştığım insanları, başkan, dostlarım, arkadaşlarım çok var. Zaten futbolculuk döneminde Mersin'de 10 senem geçti benim. O itibarla şeyde, Mersin, Tarsus'ta çok dostluklarım... Ee, arkadaşlarım var. Güzel günlerimiz geçti. Mersin'de de Tarsus'ta da. Herkese sevgiler gönderiyorum Tarsus'tan de. Hocam ben de Tuzla Spor zamanında hatta sizin yeni ayrıldınız dönemdi galiba. Konuk olmuştu. Misafir olmuştu. İyi ayarlanmıştık Tarsus'ta. Hatta burada ilişkilerin birkaç kişi daha var. Buradan da Tarsus'a selamlı olsun. Hocam Selam Tarsus temizlik eski geçelim. Ben ee, Bayvurtluyum aynı zamanda. Öyle ben mi? Şampiyonluk temizlikler Bayburt'ta. Tabii o tabii çok. Bayburt'ta da tabii çok güzel, orada da çok güzel yani anlamlıydı. Bayburt'ta da çok iyi dostlarım var. E, hatta işte bu devre arasında da Şemsettin Başkan e, aradı. E, bir takım e, bizde e, naz, e, sözümüzün, nazımızın geçtiği işler arayıp transferin açılması yönünde şey yaptık ve e, onlar da açtılar. Onlar da ikinci araya iyi başladı. İyi transferler yaptılar. Evet tabii. Evet inşallah kümede kalırlar. Ee, ekmek yedik, yaşadık. Bir şeyleri paylaştık, hayatı paylaştık. Hep güzel şeyler bunlar yani. E, orada da güzel dostlarım, arkadaşlarım var. Kırmızı gruptaki şampiyonluk yaşı için ne düşünüyorsunuz hocam? Yani kırmızı grupta da aşağı yukarı bize benzer bir şey yaşıyor yani. Belki orada Eyüp aldı gidiyor. Ee, e, orada da 8-10 puan fark var galiba. Ee, <gülüyor> evet. E, Sakarya e, zorlar diye düşünürken Sakarya e, şeyin içinde olamadı. Ama e, Eyüp herhalde olacak gibi orada. Yani Eyüp e, olur gibi gözüküyor. Yani aş, arkadan gelen takımlar böyle çok şey yapmadılar. Yani Eyyub'u çok fazla rahatsız etmediler. Çok sıkıntıya sokmadılar. Kilo grubunun <gülüyor> mücadelesinde de orada böyle biraz daha şey geçiyor. Yani rahat geçiyor diyebilirim. Yani ama bizim grup öyle değil. Sert grup. Hakikaten yani ben uzun yıllar hani bu liglerde çalıştım, ettim ama bu seneki grup hani şey gelmiş yani böyle biraz eee hani ta, tartıya kantara koyarsın da bizim grup biraz daha ağır basıyor şeye göre yani kadrolar açısından diğer gruba göre tabi herkes kendi mücadelesini veriyor herkes kendi grubunda işte ya e, playoff mücadelesi veriyor ya kümede kalma mücadelesi veriyor kolay değil bu mücadeler hani kulüpler hakikaten çok kolay değil sıkıntılı e, pandemi ile uğraşmak çok kolay değil o testleri yaptırmak o organizasyonları e, aksaksız yerine getirmek, e, o gitmeler, gelmeler. Yani hakikaten çok stresli şey bir ortam. Yani inşallah çok bir an önce Allah nasip etsin, Allah şifasını versin, e, normale dönelim. E, ama e, şey yapamıyorsunuz yani, mesela biz biraz şanslıyız, şundan dolayı şanslıyız, Güzel bir tesisimiz var. Hani oyuncularımız burada tesiste e, rahatça vakit geçirebiliyorlar ama hep tesisteler yani e, gencecik çocuklar bunlar. Yani bir sosyal bir şey kalmadı. Sadece futbol, yemek, içmek, antrenman işte ne bileyim kendi aralarında işte, işte sosyal medyada oyunlar bilmem neler ama hep tesisin içindeler yani gencecik çocuklar. Kolay değil. Onlar adına büyük bir fedakarlık. Herkesin adına büyük fedakarlık. Ama başka türlüsü mümkün değil. Yani biraz işi gevşettiğiniz zaman bir iki tane bir Covid modü bakıyorsun takımda bütün bir anda sayılar artıyor. Büyük sıkıntılar yaşanabiliyor yani. Onun için o korumaya da çok dikkat etmek gerekiyor. Hocam bir seyirci sorusu alacağım. Tutku Semizoğlu, Tarif İdman'ın pilotta kalma ihtimali hoca nasıl görülür demiş. Vallahi kendimize odaklandık. Şimdi her takımın çok şeylerinde tabii play-off şans şeylerini eee bana geçen takım da sizin eski takımınız olduğu için biraz da son. Ya istedim. yok şeyle görüşüyoruz orada e, yani oyuncular da arıyor. E, orada da çok benim sevdiğim de işte Ferhat var, e, Nurullah var. E, işte Sefa var şeyler, çocuklarla birlikte çalıştığımız kulüp personelinden arkadaşlarla Zaman zaman görüşüyoruz. Ee, onlar da bizi takip ediyor. Biz de onları takip ediyoruz. İnşallah kalırlar diyeyim. Yani e, Onlar da kendi mücadelelerini veriyor. Biraz e, sezon içerisinde e, ekonomik anlamda sıkıntılar inşallah ama oyuncuların ve hocanın da fedakarlıklarıyla e, o şeyi çözmeye çalıştılar. E, ama şey böyle karakterli şey bir gruptur. Yani bu zorluk sıkıntılı ortamlarda o şeyi bırakmadılar, kulübü bırakmadılar yani. Aferin çocuklarımız. Hocam biraz altyapıdan bahsetmek istiyorum. Bana göre Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri. Özcan Hoca e, nasıl bakıyor altyapıya? Ya altyapı tabii ben e, altyapıda özellikle Fenerbahçe altyapısında dört yıl çalıştım. E, ve bulunduğumuz ondan sonra e, gittiğimiz, çalıştığımız profesyonel takımlarda da e, altyapılardan hep oyuncu e, alıp e, kazandırmaya çalıştık. Bunun çok da kazandırdığımız oyuncular da vardır. E, yani e, mesela ilk Turgutlu'ya gittiğimde e, 2005-2006 yılında Fenerbahçe'den kendi çalıştığım 6-7 tane oyuncuyu götürdüm. O zaman e, Ferhat Çulcuoğlu, işte Raşit Sevi, Emrah Kayalar falan böyle Mustafa Cevahiroğlu, Engin, Kaleci, Melih. Hepsi milli oyunculardı bunlar. O zamanki genç milli takım oyuncularıydı. Onlarla o dönem çok önemli bir playoff'a kaldık. Orada da herkes düşer denilen takım. O çocuklarla kaldık. Oradan da bir süre herkes transferler yaptılar. Mesela geçen gün çok hoşuma gitti. O zamanki kulüp müdürü, uzun yıllar Yalçın Turgutlu'nun işte Özcan Hoca e, bu kulübe en çok katkı sağlayan hem pilofa kaldık hem de getirdiği oyunculardan işte şu kadar para kazandı kulüp falan diye bir kitap bu ne yazıyormuş orada bir açıklama yaptı. Beni mutlu etti, gururlandırdı. E, mesela e, Buca'da çok mesela Bekirler, Battallar, Sercanlar e, onların gelişiminde de iki dönem çalıştım onlarla da. Onların gelişiminde de çok şeylerimiz oldu. Orada da Süper Lige çıktık onlarla mesela. Orada da çok güzel anılarımız geçti buca Spor'da. İşte Göztepe'de mesela Halil Akpınar şimdi takım kaptanı. Benim A takımı aldığım bir oyuncudur o. Hem de bir tane u 19 maçını seyretmeye gittik. O zaman birlikte olduğumuz Ali Gültüken sportif direktörümüz. Ali Ali Hoca falan birlikte gittik. Gördük dinamik şey yetenekli bir oyuncu. Sen dedik, dedim geldi sen biz de çık artık, altyapıyla çıkma. Halil biz de çıkmaya başladı. Daha sonra da Göztepe'nin oyuncusu oldu. Yani bunun gibi çok var. Yani çok oyuncu var kazandırdığımız. Ee, mesela bu yılda e, burada dört e, tane oyuncuyu e, bir tanesi 2003 doğumlu e, profesyonel yaptık. de çıkıyorlar. Ve e, güzel bir gelişme içindeler. E, ki altyapı çalışması e, olmaması. Oyunun içinde baktık ki olabilecekler, o şansı verdik, sonra da devre profesyonel yaptık ve şimdi zaman zaman kadroya alıyoruz yani özellikle 2003'te Emirhan'ı alıyoruz, kadroya alıyoruz. Menemen'deki kupa maçında oyunu aldık, penaltılara kaldı, hatta 10. penaltıda Emirhan'ın golüyle turu geçmiştik orada biz mesela, böyle burada da kazandıracağız inşallah. Yani iyi gidiyor çocukların gelişimi güzel. Hocam Mustafa Hocanın selam var. Mustafa Özer. Oo, yani... Mustafa Hocama da e, sevgilerimi sunuyorum. Çok sevdiğim kardeşimdir o da. O da çok güzel. Zor şartlarda zor ortamlarda Eskişehir'de falan bayağı güzel işler yaptı Mustafa da. Sevgilerimi sunuyorum ona da. Evet. Hocam e, Erganspor'u taraftarları ısrarla soruyorlar. Baskılı bir oyun ne zaman göreceğiz diyorlar. Baskılı bir oyun ilk yarı hep biz baskılı oynadık. Onlar maça gelemedikleri için göremiyorlar herhalde. Yani yani genelde oyun, genelde, bir genelde bir şey, bir Yok şöyle söyleyeyim tabii yani baskılı bir oyun derken bu bu şeyi artık ıı, çok ıı, değişik oldu. Iı, futbol artık değişik bir şeye geldi. Yani baskılı ne zaman baskı yapman gerekiyor? Ne zaman savunma yapman gerekiyor? Top rakibe geçince savunma yapmaya çalışıyoruz. Bize olduğu zaman atar ki biz de bizim grupta e, ata en hızlı çıkan, en de çok e, sayıda adamla çıkan takımlardan biriyiz. Yani hücum e, etkinliğimiz iyidir bizim ama olabilir. Bazı arkadaşlar için yeterli olmayabilir. Saygı duyarım, görüştürüyorum. Hocam futbolcuyken birlikte oynamaktan en keyif aldığınız futbolcuyu ve Teknik direktör soruyor. Ya çok değerli teknik direktörlerimize de çalıştım. Yani çok hakikaten. Ee, mesela bana benim hayatımda, benim futbolcu olmamda mekanı cennet olsun. İlk İstanbul Sporu'da futbola başlarımda Güngör Tetik Hocam. Daha sonra Malatya götürdü. Benim gelişmemde çok büyük katkısı her zaman o ilk başladığım noktada. Güvenerek beni işte Malatya Spor'a götürdü. Orada da e, iyi bir gelişmeden sonra Mersin, sonra Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe'de Stankovic'in bana çok büyük katkısı olmuştur. O da rahmetli. bu. O mekanı cennet olsun. Niş Hocam mesela e, söyleyeyim e, o da ilk Fenerbahçe'ye gittiğimde sportif direktördü. Daha sonra Sakaryaspor'da O hatta işte kupayı aldığımız o dönemde e, Mecdet Hocam da çok yeri başkadır. Mesela yine eski Mersin İtman Yurdu'da bir şampiyonluk yaşamıştık. Suat Mamat Hocam, eski Dağız efsane hocalarından Suat Mamat Hocam'ın da bana çok büyük şeyi vardır, katkısı vardır. Bunun gibi bana çok emeği geçmiş çok hocalarım vardır. İsmet Arıkan Hocam vardır, mekanı cennet olsun. Yani hakikaten çok hocalarım var. Hepsi çok katkı sağladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Futbolcu olarak da çok şey yani böyle özel oyuncularla hakikaten ben de biraz oyunla şanslıydım. Yani mesela hayranı oldum bir Alpaslan abiyle ile oynadım. Ben yani çocukken İstanbul'da maçlara gittim, Fenerbahçe'liydim. Yakından görmek için maçtan sonra kapının önünde bekledim Alpaslan Abiyi. Hani Cemil abiyi de çok severdim. Cemil abiyle ile beraber oynamadık, o bırakmıştı ama Alpaslan abiyle iki sene beraber oynadım. Efsane bir oyuncudur. Rahmetli Selçuk Yula benim için özeldir. Ee, yine bizim işte o efsane Sakaryaspor takımında Sinanla oynamak e, çok doğru bir oyuncuydu, çok iyi bir santrafordu. İşte Oğuz, Serdar, Aykut, e, Tuna, e, bunlar hep özel oyunculardı, çok kaliteli oyunculardı. Bir de şey soracağım hocam, genç teknik direktörlerden en çok kim beğeniyorsunuz? Genç teknik direktörlerden Ya şimdi hakikaten çok çok genç teknik direktör çıktı. Mesela Erol e, Bulut e, beğeniyorum e, çünkü birlikte çalıştık, benim ekibimde yer aldı. Sonra e, işte Abdullah can ekibine geçti. Daha sonra kendi başına gel, şu an Fenerbahçe'nin başında. Çalışkandır. Bak futbolla yaşayan bir insandır. Belki e, Fenerbahçe'de şu an birçok ıı, tam kendini ortaya koyamamış olabilir teknik direktörünü yapmak çok kolay bir şey değil her ne kadar oranın formasını giymiş olsa orada şampiyonluk yaşamış da olsa Erol'u beğenirim. Sergen'i beğeniyorum. Sergen çok iyi gidiyor. Artık genç de denemezler Artık onlar da 50 yaşına geldiler. Yani Sergen falan da 49 falan herhalde. kız 49, 49 yaşında. Ee, mesela e, bu sene ben Manisa'nın hocasını da e, beğeniyorum. Daha önce de Keçiören'de çalıştı. Serkan, e, Serkan Hoca'yı beğeniyorum. Evet. Darıca'dan Ender Ender bizim Ender yine o da bizim Fenerden yetişme Ender Alkan şimdi Ümit milli takımda Tolun Hoca'nın yardımcısı olmuş Ender'i de e, bu sene çok iyi şey gösterdi teknik direktör olarak Darıca'da iyi başarılı işler yaptı Ender de e, e, bakalım yani tabi şimdi futbol takımından milli takıma geçti Hani çok orası biraz daha gözlem uzak olacak ama Darıca'da o da güzel işler yapıyordu var birçok şu an aklıma gelmeyen ama çok değerli bu işin içinde şey mesela Hatay'da Ömer Erdoğan bravo bravo Ömer Erdoğan bravo çok iyi güzel iş yapıyor bravo Çağdaş atanıp soruyorlar hocam Çağdaş atan için henüz e, tam kararımı vermedim o da güzel başladı iyi götürdü e, ama e, o da tabii ki e, inanıldı güvenildi şu anki yaptığı iş az iş değil. Ama Ömer Erdoğan büyük bir iş yaptı bu sene Hatay takımıyla birlikte, oyuncularıyla birlikte çok büyük bir iş yaptı. Ee, Kara Gümrük de çok iyi iş yaptı. Ama oranın yapısı biraz daha farklı. Orada Süleyman Hurma Başkan'ı tebrik ediyorum. Yani orada Süleyman Hurma Başkan ikincilikten aldı. Ee, bravo, eline emeğine sağlık. Süper Lig'e getirdi. Hani bu bir çünkü onun orası yani başkanlık, başkan başarısı yani bu işin Süleyman Urma başarısıdır orası yani. Neden Fatih Terimler, yeni Fatih Terimler yetişme diye bir soru var sevgili soru. Vallahi Valla tabii yani zaman içinde çıkacaktır ya. Fatih Hoca da bu işe yeni başladığında o da tabii bana göre de Türkiye'nin şu an arkadan en iyisi. Ben Fatih Hocamı da çok da severim. Ee, karşılıklı da oynadık yani bu şeyimiz vardır ee, çok da severim ee, Fatih hocalar da görevi başladığında onlar da genç bir jenerasyon olarak başladı rahmetli Erdoğan arıcılar işte o dönem o e, jenerasyon başladı onlardan önce de rahmetli işte Metin Türeller, Özkan Sümerler Gündüz Tekin Onaylar efsane hocalarımızdı bizim piyasada onlardı sonra Fatih Hoca'lar, Mustafa Denizler Şenol Güneş bana göre son dönemde büyük atak yaptı Beşiktaş ve milli takımla. Şenol Hoca da çok başarılı şimdi mesela yani ama çıkacaktır işte birileri geliyor birileri al işte Ömer Erdoğan aldı Hatay'ı nereye getirdi şimdi ama devamlılık çok önemli bunda yani bir senelik başarılar değil de Fatih Hoca'nın en büyük başarısı sürekli şey, başarılı oldu. Yani milli takım iyi iş yaptı. İşte Milan'a gitti, Fiorentina'ya gitti. Geldi, gene şampiyon oldu Galatasaray'da. Yani Fatih Hoca o hırsını, şeyini hiç kaybetmedi. Hep, hep istedi. Hep şampiyon olmak istedi. O hırsı hala da devam ediyor. Bu güzel bir şey. Yani bu meslekte bu heyecanı kaybettiğiniz an zaten o şeyi kaybedersiniz, enerjinizi kaybedersiniz. Yani o zaman karşıya da aktaramazsınız o enerjiyi. Yani o önden Fatih Hoca'nın o hırsı ve hala onu bravo yani. O da güzel bir şey. Hocam ee, Fener, buyurun. Buyurun, buyurun. Fenerbahçe'de de sporculuk yaptınız. Fenerbahçe-Başakşehir maçı başladı az önce. Maç hakkındaki bir skor tanrınızı alayım. Valla şimdi Başakşehir beklenmeyen bir düşüş yaşıyor. Geçen sene şampiyon olmuş bir kadro. Şampiyon yapan Okan Hoca. O O ayrıldı. Yine bu liglerin çok deneyimli benim de kardeşim Aykut Kocaman takımın başına geldi. Ve Fenerbahçe'ye karşı bu akşam çıkıyor. Hı. Fenerbahçe lig kupa ve kadrodaki sakat oyunculardan biraz sıkıntılar yaşarken bir anlamda da bunu Mesut Özil gibi işte Hazır olmayan oyuncuları da sahaya sürerek onları bir an önce hazır hale getirmek, maç eksikliğini gidermek için de bir fırsat da olabilir. Ama e, e, sonucu kestirilemeyen bir maç diye düşünüyorum ben onu.